Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız emselin bir YouTube videosuyla yine sizlerle karşınızdayız. Ard arda video yüklemeye devam arkadaşlar. Sizler destek olduğunuz sürece video çekimlerine devam edeceğiz. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Videomuzun konusu şu. Daha önceden de bildiğiniz gibi ön kapılara 16 santimlik mit trench ya da mitrange takımı aldık ve bir tanesi arızalı çıktı arkadaşlar. O yüzden onları iade edip ellerinde de farklı ya da aynısı olmadığı için farklı bir markaya yöneldik. Sebebi şu arkadaşlar. Bu darlıkta başka bir midrange bulamadım yani 6 santimlik darlığında, derinliğinde farklı bir midrange, midrange bulamadım. O yüzden tercihimiz Pioneer'dan yanı oldu arkadaşlar. Piner'ın 16 santimli konveksiyonel apölyelerini tercih ettik. Hemen sizlere incelemesine bakalım, ses kalitesine bakalım. Hepsini testi bu videoda olacak. Umarım video sizler için faydalı olur. Bu tarz çalışmalar yapmak isteyen, bu tarz arabasına bu apölyeden takmayı düşünenlerimiz varsa sizler için inşallah faydalı bir video olmuş olur. Şimdi incelememize başlayalım. Buraya geldi ürün incelemesine. Tercih ettiğimiz markayı biliyorsunuz Pioneer tercih ettik. TSG 1620F modeli arkadaşlar bu. 300W 16 santim 2 yollu bir apelör tercih ettik burada. 2 yollunun olmasının avantajı tizlerinin olması ve 300W oldukça iyi bir değerlere sahip. Hemen desibel değerine bakalım. Ürün özelliklerini incelerken 89 desibel güç verdiğini gözüküyor. Minimum watt değeri 40 watt maksimum watt değeri 300 watt olarak verilmiş. Şimdi e, 4 ohm arkadaşlar. Şimdi fiyat konusunda da gelirsek ürünü açmadan önce. Arkadaşlar bunun fiyatı 185 TL'ye N10 üzerinden ben satın aldım. Bunların aynısına benzer. Yani 2020 versiyonlarının 300 watt değil de örnek 180 watt olanları var. iki yollu olmayanları var. Onların fiyatı biraz daha uygun. Ama almışken bunlar almak çok daha iyi olacak. Sebepleri de iki yollu olması maksimum 300 watt olmasıdır. Şimdi kutu açılımından başlayalım. Bakalım bizlere payını neler sunuyor. Bu konveksiyonel apeller tercih ettiğinizde mutlaka Faynervdan şaşmayın dedim ben. Size. Şöyle kutuya şimdi hemen bağlantı vidaları çıktı. Benim gibi soğutmaksa bu tarz ürünler bağlantı vidaları çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle de bakalım. Bir de kablo bağlantıları da çıktı üzerinde. Şu şekilde. Hemen ürünlere açıp cihazlara bir bakalım. bu şekilde strafon içerisinde bizi ürünler karşıladı Hemen bir tanesini açıp yakından incelik ve ses kalitesine bakacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi ev ortamında bilgisayar güç kaynağıyla ile teybimiz hazırda bekliyor geçen videodan izleyenleriniz varsa mutlaka biliyordur izlemediyseniz üst köşeyi bir yere üst köşeyi bir yere mutlaka bırakacağım şöyle hemen dış incelemesinden sizlere bahsedeyim ilk olarak elim aldığımda iptatısı bölümünün küçük olduğunu zaten biliyordum zaten ona göre tercih ettik bunun tercihlerin sebebini de biliyorsunuz bizim apelör cepliğinin çok dar olması arka kısmının bizim Kirköy'e denk gelmesi cama denk gelmesinden dolayı olabilince dar bir apelör üretimi tercih ettik burada iki yollu tercih ettik. Başka bir, herhangi bir middirenç bulamadığım için mecburen bunu tercih ettim. Çünkü herhangi bir panzotla yükseltmeyi istemiyorum ön kapılarda. O yüzden bunu Piner'ı tercih ettik. Burası plastik bir yüzeye sahip. Şu şekilde. Sert değil, yumuşak. Şu şekilde de yakından gösterirsek. Bunlar arkadaşlar Piner'ın orijinal apolleri. Orijinal bir diye soranlar ürünler orijinal. Kapakları da yeni serinin kapakları bu şekilde. Şurada nikelaj var. Kapaklar da bu şekilde vidalı şekilde geliyor. İsterseniz kapıların ücretinde bunun kapakları da kullanılabilir. Oldukça şık gözüküyor. Şimdi gelelim ses testine Hem çok merak edilen bu arkadaşlar. Sonra da arabaya montaj videoları sizlerle birlikte olacak. Ses testine geçmeden önce ürünün ölçülerini şöyle metreyle ölçüp sizlere söylemek istiyorum tam 16 santim çapında derinliğini söyleyeyim arkadaşlar 5 santim derinliğinde, oldukça iyi. Apolyonin çapında e, mıknatısın çapı da 7,5 santim. Bunun da bilgisini verdik şimdi ürünün bağlantısına geçip hemen testini sizlere göstereceğim ses kalitesini ben de oldukça merak ediyorum şu anda kısmında büyük olan kısım artıdır. Küçük olan kısım eksidir. Şimdilik arkadaşlar sizlere gösterme amaçlı bunun bağlantısını bu şekilde yapacağım. Bağlantılarını tamamladık. Kablolarını kullanmadık. Kendi kablolarımızı kullandık. Ne de olsa tekrardan sökeceğiz. Şimdi telifsiz müziklerle sizlere bunu bir açıp sesine birlikte bakalım nasılmış. Hemen gücümüzü teybe verdik. Buradan sesini de biraz azaltayım. sonra artık para müsaade inşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.